Burada gördüğümüz dikdörtgen şekiller, masalar, kişilerse dairelerle, kişileri ise dairelerle göstereceğim. Masaların kısa kenarlarına bir kişi oturabiliyor, masaların uzun kenarlarına da iki kişi sığıyormuş. Yani bir masada o zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı toplam altı kişi oturabiliyor. Altı kişi. Eğer ucuca eklenmiş iki masamız olsaydı, neler olurdu, yani bu iki masaya kaç kişisi sığardı? ona bakalım. Şimdi bir masa var, İkinci masayı da kısa kenardan bununla birleştiriyoruz. Kısa kenarlar birleştiği için artık burada tabii ki kimse oturamıyor. İki masayı birleştirip oluşturduğumuz bu uzun masaya peki kaç kişiyi oturtabiliriz onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, Derdeneşe olan bu masaya da 6 7 8 9 en başa da bir kişi dersek toplam 10 kişi oturtabiliyoruz. Evet, kısa kenarlardan birbirine birleştirdiğimiz iki masada toplam 10 kişiye oturtabiliyoruz. Devam edelim. Belirli bir örüntünün, bir şablonun olup olmadığını anlamaya çalışalım. Bu sefer 3 masayı 2 masa yerine 3 masayı kısa kenarlarından birleştireceğiz. Bu sefer misafirler daha kalabalık. Bu seferde masa 1, masa 2 ve masa 3. 3. masada geldi. Bir öncekinde olduğu gibi yine kısa kenarlara birer kişi oturtuyoruz. İki kişi kısa kenarlarda o zaman 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu durumda da 14 kişi oturtabiliyoruz. Peki burada neler oluyor? Bir bakalım. Sığdırabildiğimiz kişi sayısı 6, 10, 14. Yani her seferinde 4 kişi ekliyormuşuz gibi gözüküyor. Aslında bu son derece mantıklı, son derece akla yatkın. Bunların gerçek kişiler olduğunu düşünelim. Şimdi buradaki kişiyi mavi renkle işaretleyeceğim. Yeni bir masa getirdiğimizde, masa 2 eklendiğinde, buradaki masa 1'di, bu başta oturan kişi başka yere kaymak zorunda kalıyor. Değil mi? Mavi renkli kişi şimdi bu başa kayıyor. Şimdi bu birleştirilmiş masaya oturabilen yeni kişileri başka bir renkle işaretleyeyim. Bu kişi, buradaki arkadaş, bu arkadaşımız, bu arkadaşımız ve buradaki Zat, zatı muhterem. Yani masa eklediğimizde, bu yeni masaya fazladan 4 kişi oturtabildik. Bu durumu düşünmenin bir yolu şu, yeni masa eklediğimizde kısa kenarı kullanabiliyoruz. Bu kısa kenara zaten daha önce kısa kenarda oturmakta olan kişi kayıyor. Dolayısıyla, eklediğimiz masada yeni kişilere oturtabileceğimiz tek yer bu uzun kenarlar. Yani her masa eklediğimizde fazladan sadece 4 kişi daha oturtabiliyoruz, sığdırabiliyoruz. Bu son derece mantıklı. Bu örüntüye, bu şablona dayanarak bu şemaları çizmeye gerek kalmaksızın 4 veya 5 masayı kısa kenarlarından birleştirdiğimizde toplam kaç kişi oturtabileceğimizi, kaç kişi sığdırabileceğimizi hesaplayabiliriz. Eğer diyelim ki 4 masamız varsa sadece 4 kişi daha ekleyeceğiz ve toplam o zaman 18 kişi sığdırabileceğiz, değil mi? Eğer 5 masamız varsa 22 kişi oturtabileceğiz ve böyle devam edecek.